Bu 15 Gelişim Ligi'nde Ankara Gücü Çorum Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Alperen döndü sağ tarafa atak yöne göre sağ taraftan geliyor. Ankara Gücü takımı Süleyman Emre vuruşunda vuruşundaysa top. Dışarıya çıktı Süleyman Emre İbil'in bir kez daha atakta da Ankara Gücü. Ahmet Fahri, Furkan. Furkan baskı var. O baskıyla birlikte şu anda Ankara Gücü tekrar ama topu kazandı. Alperen'le Alperen'in ara Taha Furkan paslaşmasından yeniden Furkan pasındaysa Taha Bostaş Ankara Gücü'nü 1-0 öne geçirdi. Dakika 15. Çorum Futbol Kulübü karşısında işte bu golle Furkan'ın asisti Taha'nın golüyle 1-0 öne geçti. Sarı ekip. Mücadelede köşe vuruşu kullandı Çorum Futbol Kulübü. Kullanılan köşe vuruşunda bir şut ama top farklı şekilde dışarıya çıktı. Ankara gücü ile serbest vuruş kullanıyor ve Alperen'in vuruşunda kaleci Hasan Basri Önder pozisyonu kurtaran ismi oldu. Süleyman Emre'yi bil. Yaptı orta yardından kaleci. Elinden kaçırdı dönen top. Savunmada ise Mete Bolat topu uzaklaştırdı. Orhan. Döndü sağ tarafa Süleyman Emre'yi bile. Süleyman Emre'yi bil. Sağ çaprazdan vuruşu top üstten dışarıya çıktı. Farkı ikiye çıkarma fırsatıydı Ankara gücü için. Mücadelede görüntülerimiz ikinci yarıdan sevgili izleyenler Orhan'a atılan pasla Orhan'ın kontrolle başarı var. Ve Orhan kaleciyi de önde görerek top bağlara gönderdi. Mücadelede ikinci yarının hemen başında farkı ikiye çıkardı Ankara gücü. İşte Orhan'ın golünün tekrarını izledik. Şimdi skor 2-0. Bir kez daha taktı Ankara Gücü Süleyman Emre'yi bil Uzun oynadı Batuhan'a doğru. Batuhan ikili mücadelede Batuhan. Rakipleri birbirine kart etti ve ardından topağalara gönderdi. Batuhan Gürsoy kenardan geldi. Golün atlı skoru 3-0'a getirdi Ankara Gücü. Kaleci Hasan Basri. İstediği gibi başlatamadı. Mücadele içiyorum. Futbol kulübü baskıyla birlikte Ankara Gücü topu kazandı. Süleyman Emre'yi bir pasında. Sağ çaprazdan vuruşunda 18 numaralı formasıyla Yunus Emre Karada golünü attı. Dakika 58'de ve 4-0'a geldi skor. 1-1 Ankara gücü gollerini izliyoruz sevgili izleyenler. Mücadelede atılan uzun toptaysa şimdi Batuhan yanındaysa Yunus Emre Karabağ var ve Batuhan çok rahat şekilde topağlara gönderdi. Skor 5-0. Kendisinin ikinci takımının beşinci golünü attı Batuhan. Ve çok rahat şekilde bir bir ataklarla golleri devam ediyor Ankara gücünün. Batuhan atak yöne göre sağ taraftan gelecek. Rekibi Ahmet Yasin de ekarte etmişti. Batuhan yerde kaldı ardından mücadeleledi karşılaşmanın hakemi. Penaltı yok devam dedi mücadeleye. Kaleci Hasan Basri eliyle başlattı mücadeleyi. Konuk ekip gelecek. Atak yöne göre sağ taraftan sevgili izleyenler. Cemal Efe pasını aktardı ardından Muhammed vuruşundaysa Barış Avanus için oldukça rahat bir toplu bu. Eliyle başlatırken Barış ve ardından bir kez daha konuk ekip atağa çıkıyor. Hatalı pas savunmadan bu da Ankara gücüne bir atak şansı daha oldu Süleyman Emre Bil. Bıraktı 20 numaralı formasıyla ile Ali Cem Öztürk'e Ali Cem. Sarı yıldır Ali Cem top yandan dışarıya çıktı. Dağlar. Geçti rakibini Dağlar. Rakip ceza sahası içine doğru hareketleniyor. Dağlarla birlikte Ankara gücü Dağlar girmeden ara pasında Batuhan'ı topla buluşturdu. Batuhan pasındaysa Batuhan'ın Alicem Cem. Uruşundaysa at top bağlara gitti Alicem'in Cem'in. alt 0 Batuhan iki golün ardından bir de asiste mücadeleyi taşlandırdı diyebiliriz Ankara gücü adına. Serbest vuruşu kullanıyor sevgili izleyenler. Konuk ekip Çorum Futbol Kulübü 10 numaralı formasıyla Süleyman Hanım vuruşu ise etkisizdi. Köşe vuruşunu kullanıyor Ankara gücü paslaşarak. Geldi bu köşe vuruşu Batuhan. Sıyırıldı Ömer'den Batuhan. Yerden pasınaysa savunmanın müdahalesi vardı. Önen top. Sarp Gelman vuruşundaysa top üstten dışarıda. U15 gelişim liginde başkentte son düdük geldi. Kazanan 6-0 skorla Ankara gücü oldu.